Dostlarım, yandaş veya muhalif görünümlü, hizipçi satılmışlar, kendi sefalarını sürmek için, insanları kandırarak seçim propagandaları yapıyorlar. Fakat, devalüasyon için neredeyse tüm şartlar olgunlaştı, seçimden çok önce, Türk Lirası devalüasyona uğrayacak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, döviz kurları ve altında çok önemli gelişmeler var. Güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videoya beğeni atmayı unutmayınız. Değerli dostlarım, Mısır'a tüm körfez krallıkları mali destek verdiği gibi, bir de kaynağı belli olmayan dolar girişleri ile doları baskılıyorlardı. 2 ayında, Mısır lirası, tarihi bir devaluasyon yiyerek, dolara karşı 24'e gerilemişti. Avrupalı yabancı çıkışları ve yükselen gıda fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri faizleri ve dolar endeksi ortamında derin sarsıntı yaşayan Mısır ekonomisi sonunda IMF'nin kucağına oturmuş. Önce esnek kur rejimine geçilmesi için Mısır'a emir buyurulmuştu. Mısır verilen emri çok kısa sürede yerine getirmişti. Lakin, Mısır ekonomisi, içinde bulunduğumuz dönemde daha da kötüye ilerliyor, çünkü, ithalata ve ülkelerinde yabancı yatırımcılara muhtaçlar. Peki, Mısır'da ani devalüasyona giden durum bu şekilde gelişirken, Türkiye'deki durum nasıl? Yalanlarla, palavralarla döviz ve altının yükselişi önlenemez, devalüasyona gidişat son aşamalarda, çok yakında devaluasyon gerçekleşecek. Çünkü, yabancı yatırımcıların ülkeye ilgisinin artması için, yatırım iştahı ve risk algısı uygun ortamda buluşması gerekiyor, doğru politikalar uygulanması lazım, o zaman yabancı gelir, lakin, artık çok geç kalındı. Türkiye'nin güney sınırındaki meseleler, Suriye ve Irak'taki savaş ve huzursuzluk, yabancı yatırımcıları etkiliyor. Bildiğiniz gibi, döviz rezervinin yeteri ve normal düzeyde olmadığı gibi, rezervlerde ekside. Ayrıca, kesinlikle ödenemeyecek miktarda 445 milyar dolar dış borç var. 2022 yılında, dünyada yaklaşık 3,5 trilyon dolar değerinde, birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, bu tutar önceki yıllar ile paralellik gösterdi. Türkiye'de ise, hem işlem hacimleri hem de işlem sayısı benzer şekilde düşüş gösterdi. Değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi, bir önceki yıla göre %63 azalarak 5,3 milyar dolara gerilerken değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem hacminin 6,5 milyar dolar olduğu öngörüldü. 2021 yılında değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 14,3 milyar dolar seviyesindeydi ve yarıdan daha fazla düşüş olduğu görülüyor. Yabancı yatırımcılar, yatırım yapmak için seçim sonrasındaki durumu bekliyor, yatırım yapmadıkları gibi çıkışları da son sürat devam ediyor. Değerli dostlarım, dünyada devaluasyona uğrayan tüm ülkelerde, devaluasyona giden yol haritası bu şekilde tamamlanıp, yerel para birimleri devalu edilip ve fişi çekiliyor. Ons altın ve gümüş gibi kıymetli madenler, güçlü Amerika makro verileriyle geçtiğimiz haftada satıcılı seyir izlenmişti, zira ons altında bu hafta veri trafiği yoğun olacak. Çünkü Çin'de sıfır covid uygulaması ile halkın sert tepkilerini toplayan Çin, bir süredir katı önlemleri rafa kaldırmıştı. Ancak, ülkede yeniden COVID vakalarında yaşanan patlama endişe yaratarak, otomobil üretiminin ve satışlarının %7,9 azalmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde morglarda yer kalmadığı dünya basınına yansırken, şimdi de 20 günde 250 milyon kişinin COVID olduğu belirtiliyor. Koronanın çok şiddetli bir şekilde yayılması, Asya ülkelerinde altına olan talebi artırıyor, bu da doğal olarak fiyatların yükselmesini beraberinde getiriyor. O yüzden piyasa reaksiyonunda koronavirüs, altın ve gümüşe taleplerin artması yönünde hedef gösterici rol üstleniyor. Kıymetli insanlar, altın, dolar ve benzeri mallarınızı kaptırmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.